Aldım. Evet Arkadaşlar Güzel Bir Baraküda aldık. Tekrardan Önce Bir levrek, Arkasından Baraküda Daha İleri Sizlerin Spotsuna Herkese Rast Gelsin Özgün Oltacılar Çalışıyor Çektim Seni